kuruğa gidelim <gülüyor> senin taşları dökelim <bile>, de <gülüyor> ay yaşa bırak ablam izliyor evet en evet. evet, sağlık güzel bay bay